Toplu bilgi güncelleme nedir, nasıl yapılır diye ana sayfası üzerinde arama alanına veya F10 tuşu ile arama menüsüne gelerek toplu bilgi yazmamız gerekmektedir. Toplu bilgi güncelleme ekranını görüntüleriz. Burada firma pasif olarak gelecektir. Sunucumuza tanımlı birden fazla firma var ise ilgili firmadan giriş yaparak işlemlerimizi gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Firmamız depo bazlı faaliyet gösteriyor ise... İşlem yapacağımız depoyu seçmemiz gerekmektedir. Piş türü olarak bilgi güncellemesi yapacağımız işlemi seçeriz. Stok kartları, hizmet kartları, cari hesap kartları, rehber kartları, cari hesap adresleri gibi ilgili işlemler bulunmaktadır. Piş türü seçimini yaptıktan sonra seçtiğimiz işleme göre yapacağımız özellikler özellik seçeneklerinde yer alacaktır. Örnek olarak stok kartları üzerine garanti sürelerini güncelleyelim. Bunun için Fiş olarak stok kartları, özellik olarak ise stok garanti süresini seçmemiz gerekmektedir. İlgili seçme işlemini tamamladıktan sonra güncelleyeceğimiz garanti süresini ay olarak belirtmemiz gerekmektedir. Güncelleme yapacağımız stok kartlarını liste ekranında seçmemiz gerekmektedir. Eğer seçim yapılmazsa listede yer alan bütün stok kartları için güncelleme yapılacaktır. Belirli bir stok grubu için güncelleme yapmak istiyorsak ilgili satırı seçerek klavyemizin boşluk tuşu ile kırmızı ile işaretlememiz gerekmektedir. Veya işaretleme işlemini mausunuz ile satır başlığında bulunan kutucuklardan gerçekleştirebiliriz. Seçme işlemini filtreleme şeklinde de gerçekleştirebiliriz. Bunun için Filtreleme yapmak istediğimiz kolona gelerek, ilgili filtrelemeyi gerçekleştirerek aşağıdaki panelden güncellemeyi onaylamamız gerekmektedir. Seçili kayıt bilgileri güncellenecektir. Devam etmek istiyor musunuz sorusunu onayladıktan sonra güncelleme işlemimiz gerçekleşmiştir. Güncelleme yaptığımız bilgi kolonu liste ekranında yer almamaktadır. İlgili kolonu eklemek için kolon başlıklarının kenarında bulunan seçeneklerden, Kolonlar alanına gelerek ilgili kolonu liste ekranımıza eklememiz gerekmektedir. Güncellediğimiz kolon bilgisi liste ekranlarında görüntülenecektir. Yapmış olduğumuz tüm güncelleme işlemleri fiş türü ayrımı olmaksızın önceki güncellemeler sekmesinde listelenecektir. İhtiyaca göre gerekli filtrelemeler yapılarak yapmış olduğumuz güncellemeleri görüntüleyebiliriz.